Arkadaşlar selam. Bugün 1000 e, abone olduk biliyorsunuz ki. 1000 e, abone lütfen nasıl denir? Güzel bir şey. Yani 1000 kişi tarafından sevilip abone olunması yani takip edilmesi yaklaşık 30.000 kişi tarafından da izlenmek. Yani herhalde toplam izlenmemiz 30 falandır. 30.000 falandır. yani e, 1000 abone özel bir videoyu attım. Böyle e, geçmişten. Tüm şeylere kadar nasıldır? Ee, tüm eski videolarımdan şimdiki videolarıma kadar böyle bir kesit aldım kısa 3-4 saniyelik. Onu bir şarkıyla attım ama bu yetmez çünkü bin abone cidden e, iyi bir video. Saçlarım çok uzamıştı e, yani zaten benim ilk videom bakarsanız hatırladığım kadar Harry Potter tam e, ilk videomda böyle ana olsun diye buraya o yüzden buraya geldim. Portur videom da tam burada çekmiştim. Ee, i̇lk videomda görebilirsiniz. Ee, ama koyarım herhalde. İlk video burada çekim diye bu videoyu da burada çekim dedim. Bin abone özelde ne yapsam ne yapsam diye düşünürken korona virüsü var biliyorsunuz ki dışarıda çıkamıyoruz, başka bir şey de yapamıyoruz. Evlerdeyiz, oyun oynayabiliyoruz falan filan. Ben o yüzden hep oyun videoları yapıyordum. Neyse bugün e, ayrı bir video yapacağım. Zaten ben bugün saçlarımı kesecek yani. Full tabii ki de kesmeyecektim. Böyle uçlarından aldıracaktım az bir şey. Evde. Bu da e, bahane oldu bana aslında iyi oldu. E, hadi gel. Arkadaşlar selam vallahi saçımızı kestirdim sağ olsun baya bayağı saç gitti vallahi <gülüyor> baya bir saçım gitti arkadaşlar fark ettiyseniz şu şekilde göstereyim ya normalde benim saçım tam olarak şuraya geliyordu hatta şu bölgeye tam şuraya bir de şimdi nereye geldi bakın. zaten gösterdim ilk sabah şu an şuraya bile şuraya zor geliyor böyle böyle oldu ee, şimdi gelin. Hmm, eski videolarımızı e, Nasıl çektiğini Eski videolarımızı biraz üstünde konuşalım Ve bu serüveni birazcık size anlatayım Ne kadar nasıl buralara geldiğimi e, Ben ilk bir banyo yapayım tabi Hadi görüşürüz Evet merhaba Youtube'a başlamama serüvenimi Birazcık anlatmak istiyorum sizlere 1000 aboneye geçmek benim için bir onurdur arkadaşlar Ciddi manada büyük bir onurdur Şimdi size gelin nasıl bu YouTube işine başladığımı söyleyeyim Arkadaşlar ilk başlarda abim yani bunlar 6-7 yıl önce bir YouTube kanalı açmıştı Ve oyun videoları çekiyordu e, Şu an ekranlarımıza gelmiştir diye tahmin ediyorum Bu oyun videolarını çekerken hep e, Eğlenirdik e, Hatta bir ara Outlast videoları falan çekerdik O zaman Kuzey diye bir arkadaşım yani Kuzey arkadaşım var Eski videolarımda anlatırsınız O falan videolara gelirdi sonra ben de bir kendim YouTube kanalı açtım ve elime aldım telefonumu. Açtım PlayStation 3'ünü çektim GTA 5'imi arkadaşlar. GTA 5'i çektim arkadaşlar. Ee, birazcık e, nasıl denir? Güzel videolar yani be, o zaman için güzel videolardı. Ama tabii ki piksel sorunu vardı. Mesela adam akıllı konuşamıyordum falan filan. Büyük bir sorun bu. Ama ben sabrettim. Ee, sonra yeni bir YouTube kanalı açtım. Sonra oda tutmadı. Sonra bir daha YouTube kanalı açtım. <gülüyor> yine videolar attım. Sonra yine bitirdim. Bir, bir yıl falan. Sonra aradan bir 3 yıl falan geçti. 2019 yılı, 2018 yıllarındayız. <gülüyor> ben dedim ki. 2016'da açtım YouTube kanalı vardı. Bari ondan devam edeyim. İlk videomu attım, attım, attım. İsmi Calgrove'lu. Sonra ismini değiştirdim. Berkusson'u aldım. Berkusson'u yaptım ve buralara kadar geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir videomda, çok eski videolarımı izlediğim bir video gelecek. Ee, o videoyu bekleyin. Bu arada bu videoyu izledikten sonra hemen ellerinizi yıkamayı unutmayın.